Engelsiz Yaşam Merkezi bu ülkenin en önemli yatırımlarından birisidir. Bir gün bir hanımefendi geldi yanıma. Reis Bey dedi, benim engelli çocuğum var dedi. Ama ben hastayım dedi. 15 gün hastanede kalmam gerekiyor dedi. Ben çocuğumu komşuma bırakamıyorum. Eşime, dostuma bırakamıyorum. Sen dedi bana ne yapabilirsin, benim çocuğuma bakabilir misin dedi. Yok o zaman böyle bir şey yok. Ne yapacağız dedi. O kadıncağız gitti, ben not aldım. Buna çözüm bulman gerekiyor. Topladık ilgili arkadaş, dedik ki de bakın bizim çalışmamızda şu olacak, şu olacak, şu olacak, şu olacak. Bakın orada o kadar güzel hizmetler vardır ki. Beş yıldızlı otel konforunda insanlar çocuklarını bırakabiliyor. Tatiline gidiyor, köyüne gidiyor, kendine gidiyor, evine gidiyor. Biz bakıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hiç atlayamak Türkiye'nin tek dünyanın örnek hizmetlerinden birisidir.